Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Doktor Eşer Hüseyin Onganlar. Bugün sizlere kulak şekil bozuklukları neden oluşuyor? Bu konu hakkında bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Bebeklerdeki kulak şekil bozukluklarını düşündüğümüzden de sık karşılaşıyoruz. Ve aileler de bize gerek internet yoluyla gerek takibimizdeki olan hastalar... Kulak şekil bozukluğunun neden oluştuğu hakkında bilgi istiyorlar. Kulak şekil bozukluklarının bilimsel olarak bir oluşum nedeni yok. Ancak toplumda gerçekten sık oranda görüyoruz. Yaklaşık %25 doğumda bebeklerin kulak şekil bozukluğuyla doğduğunu biliyoruz. Bu kulak şekil bozukluklarının da dereceleri ve tipleri var. Tiplerini bir kenara bırakacak olursak derecelerinde hafif orta ve şiddetli kulak şekil bozuklukları sınıflandırabiliriz. Hafif kulak şekil bozuklukları 10-14 gün içinde bazen kaybolabiliyor, kendinden düzelebiliyor. Ancak şiddetli ya da çok ağır kulak şekil bozukluğu olan çocukların bekletilmesi çok doğru değil bunlara olabildiğince hızlı bir şekilde kulak kalıplama işlemini uygulamamız gerekiyor. Annelerimize en çok sorduğu sorulardan biri, "Hocam acaba ben şapka taktım bundan dolayı mı? İşte yatarken kulağı kıvrıldı. Bundan dolayı mı? İşte anne karnındayken bir şey mi oldu da bebeğimin kulağın şekil bozukluğu oldu gibi?" birçok sorularla karşılaşıyoruz. Bunların hiçbiri kulak şekil bozukluğuna neden olmuyor. Kulak şekil bozukluğunun nedeni zaten kulağın kıkırdak yapısında ya da kas yapısındaki bozukluklardan kaynaklanıyor. Ancak deformitenin derecesine göre ve şiddetinin durumu ilerleme durumuna göre de şekil bozukluğu geç fark edilebilir. Belirli bir etiyoloji dediğimiz neden de sayamıyoruz, sevgiyle kalın.